Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. T.T.A.T. Geometri soru bankası kitabında dik üçgen konusunun öklüt bağıntılarındaki kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen dik üçgenlerde dik köşeden dikme çizilerek öklüt kalıbı oluşturulmuştur. Aynı birinci cinsinden verilen uzunluklara göre hangi üçgendeki x değeri diğerlerinden farklıdır. Evet burada x bağıntısı x'in karesi eşittir. 9 çarpı 16, 144, x buradan kaç geliyor? 12 geldi. Şunun karesi de h kare p çarpı k 3 çarpı xten şu ve şunun çarpımından 36 bölü 3'ten x'i burada da 12 bulduk. Evet bu da 12 bu da 12. 12 harici bir şey arayacağım. Hocam bu biraz uzun yoldan çıkacak. Gel yöndürüyor bu şuna bakalım. X'in karesi bu çarpı tamamı. X'in karesi 8 çarpı 18. Bu da kaç yapıyor? 144 yapıyor. O zaman bu da x kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Sonra en son şuna bakalım. Şunun karesi de bu çarpı tamamı. X'in karesi de eşittir. 4 çarpı tamamı. Tamamı kaç bunun? 16. 64 yaptı. X'i böylelikle 8 bulduk. X buradan 8 çıktı. Cevap ne çıktı o zaman? Edrem çıktı. Hadi şunu da bulalım. Ayıp olmasın. Bunu nasıl bulacağız? 15, 20, 3, 4, 5'in katından dolayı 5 katından dolayı 25. Ee, bir bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotanesi ait yükseklik eksikse alandan gidiyoruz. Alan 25 çarpı x bölü 2 aynı zamanda dik kenarlar çarptığının yarısı. 20 çarpı 15 bölü 2 ya da 15 çarpı 20 bölü 2. Sadeleştir. 5'e böl 5'e böl 3. Bir daha 5'e böl 4. 5'e böl. X buradan 4 kere 3 12 mi yaptı? Evet. Böylelikle burayı da 12 bulmuş olduk. Yani A, B, C, D şıkkı. 12 çıktı. E şıkkı. 8 çıktı. Dolayısıyla farklı olan soruluyor bize. Cevap E'dir oldu. Geldik 2'ye. Evet. Dikten dik çizilmiş. Hocam. Öncelikli olarak şurada bir öklük bağıntısı var mı? Var. Evet. Şurada bir öklük bağıntısını uygulayalım. Şuraya bir h diyecek olursak eğer h kare eşittir p çarpı k. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8 16 hı buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet h 4 çıktı. E sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir öklit bağıntısı var. Dikten dik çizilmiş. Bak hop ne var burada öklit yani 2'nin karesi x çarpı 4'e eşittir. Şu çarpı şuna eşit olacak. 2'nin karesi de eşittir x çarpı 4'ten. 4 bölü 4'ten x'i de kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Dolayısıyla ikinci soru C Han çıktı. Geldik 3'e. Hocam dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Bak sayıların olduğu yerden başlıyorum. Öncelikle şuradan başlıyorum. O zaman ben şuraya bir h diyeyim. h kare. Hocam 9 çarpı 1'e eşittir. h kare eşittir 9 çarpı 1'den. Yani 9'dan. h'ı böylelikle 3 buluruz. h 3. Hocam çoğu uzunluklar eşit verilmiş. E, o zaman burası da 3. Toplamda şu uzunluğa bak bakayım 6 mı? Evet büyükte de dikten dik çizilmiş. Dik ve dik öklit. Yani 6'nın karesi şu. Bak yüksekliğin olduğu yere kadar gelecek. X çarpı 10 değil dikkat. Şu ve şunu çarpımı 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı 1 artı X. 9 çarpı 1 artı X diyeceğiz. 36 bölü 9 4 yapar. 4 eşittir 1 artı x'ten X'e kaç gelir? 3 gelir. Yani cevap balık esir yaptı. Üçüncü soruda Geldik 4'e. Hocam diktendik çizilmiş sayılar burada. O zaman öncelikli olarak şuraya yoğunlaşacağız biz. Hadi burada bir yüklük bahantısı yapalım. Hocam 2'nin karesi 1 çarpı A diyelim şuraya. 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı A'dan A'yı kaç buluruz? 4. E sonra dörtgen Burası da 4 oldu? Evet. Şimdi büyükte de dikten çizilmiş. H kare pk deyip sonra pisagor mu yapalım hocam? Hayır. Sola dayalı bak sola dayalı pisagor uygula. Sola dayalı bu çarpı tamamı. Yani x'in karesi 4 çarpı tamamı. 4, 8, 9 yapıyor tamamı da. Bu da 36 yaptı. e x kare 36 ise x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Yani dördüncü soru akçay oldu. Ve geldik beşinci soruya. Ne var burada? AB ve DC isteniyor. AB. Arkadaşlar AB isteniyor ya. AB'ye ait şurada bir dik üçgen var mı elimizde? Var. Hocam dikten dik çizilmiş öklüt bağıntısını. Ben direkt orada uygulayabilirim bak. İstenilene bakarak yorum yapıyorum. Fark ettin mi? Yani x'in karesi bu çarpı tamamı. Hocam x'in karesi eşittir. 1 çarpı 1 4 ve 4'ün toplamı. Yani 9. x kare 9. x'i de böylelikle 3 buluruz. Tamam. Sonra bizden ne isteniliyor? dc. Hocam dc isteniliyorsa dc'ye de y diyelim. Bak büyük dik üçgende de yani şuradaki dik üçgende de bu kenar isteniliyor benden. Burada da dikten dik çizilmiş öklet O zaman bunun karesi de bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Y kare de eşittir 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 9 yapıyor. Yani 36 yapıyor. Y'yi de böylelikle 6 buluruz. Bizden ne isteniyor gençler? AB DC isteniyor. AB'yi bulduk. Ne? X. X dediğimiz 3 artı. DC'yi de bulduk. Y. Y dediğimiz 6. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 9 yapıyor. Dolayısıyla cevap böylelikle 5. soruda cevap Denizli yaptı. Ve bahsindeki kazanım testinde bitirdik. Sırada ne var? Dik üçgenin ÖSYM tarzı testleri var. O zaman bir sonraki teste ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.